Dördüncü günler, Türkiye'nin Trabzis'te ana haber bültenine karşınızdayız. Ben Deniz Över Tarkmaz'a. ana haber An bülteni başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri ve için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıcak olursak. TV Tark Haber TV, Sosyal Cep Tark Haber, Pinterest Tark Haber of Tark Haber, TikTok Tark Haber TV, Facebook Tark Haber, LinkedIn Tark Haber, Yay Tark Haber, Tam bir tarih ve insanı met tv'de Dark Aber Rated Crown 55 30 saniye YouTube tv'de Mert Tarkılmaz yaplarla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımız efendim şöyle bir tanıtacak olursak Açıldıkça sizlere iletiriz değerli izleyenler diyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz. Dediğimiz gibi, Ahmet spor maçında kalp spasmı geçiren İsmail Ertekin için Bursaspor'dan açıklama geldiği durumu iddialı. Olayla Ahmet Spor maçlarının devre arasında çalışan ve hasan olan direktörü İsmail Ertekin'in durumun iyi olduğu öğrenildi. bizimle çerez standart konumlar... matris. kişi fizal velidir. İletki nedeniyle pasaport bulunan açık açıklama... durumu iyi. Olayın Amel Spor maçının devri arasında kalp spazmı geçiren ve hastaneye kalp İsmail Ertekin'in durumunun iyi olduğu açıklandı. TFF ikinci. Likte oynanan Bursaspor Spor Spor karşılaşmasında olay üstüne olay çıktı. Yağ yabancı maddeden dolayı futbol oynamanın zor olduğu zemin her iki takımın oyuncularına da zor anlar yaşattı. Kalp spazmı geçirdi. Mutlu. Bursaspor'un Spor'un ekibi kazandığı maçın devre arasında teknik direktör İsmail Ertekin kalp spazmı geçirdi. Cezası sebebiyle kulübede olamayan ve tribünden maçı takip eden Ertekin apar topar hastaneye kaldırıldı. Son durumu iyi. Bursaspor'dan yapılan açıklamada Ahmed maçının devre arasında rahatsızlanan teknik direktörümüz İsmail Ertekin'in sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastanede tutulmaktadır ifadelerine yer verildi. Bursaspor, Spor, Ahmed Spor, Spor, Son Dakika. Son dakika spor ahmet maçında kalp spazmı geçiren İsmail Ertekin. haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bodrum'u fırtına vurdu. İş yerlerinin çatıları uçtu. Yaralılar var. Bu Bodrum ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına, restoranların ten, tentenlerinin çatılarını uçurdu. Camlarını kırdı. Kırılan camlar ve uçan tentender, tenteler birkaç kişiyi hafif şekilde yaraladı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz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 Bodrum'u fırtına vurdu. İşyerlerinin yerlerinin çatıları uçtu. Yaralılar var son dakika. Bodrum'u fırtına vurdu. İşyerlerinin yerlerinin çatıları uçtu. Yaralılar var. Nuğla'nın Bodrum ilçesinde etkili okudu. Ok Vidal'ın web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir cübromet ve frefo uzantısıdır. Haber siteleri, bloglar, hayran kutlu. Read aloud web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini.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 Rea web sayfası metniğini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir Chrome ve Firefox uzantısıdır. Haber siteleri, bloglar, hayran. Rea Daylıoğlu web sayfası metniğini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir Chrome ve Firefox uzantısıdır. Haber siteleri, bloglar, hayran kurguları, yayınlar.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 Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Bodrum'u fırtına vurdu, işyerlerinin çatıları uçtu, yaralılar var son dakika. Bodrum'u fırtına vurdu, işyerlerinin çatıları uçtu, yaralılar var. Buğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına restoranların tentelerini ve çatılarını uçurdu, camlarını kırdı. Kırılan camlar ve uçan tenteler birkaç kişiyi hafif şekilde yaraladı. Aralıklarla yağmurun yağdığı Bodrum'da saat 15.00 sıralarında kısa süreli fırtına yaşandı. Güneybatı yönünden gelen yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış bazı bölgelere dolu şeklinde düştü. Yaralananlar var. İlçede ağaçların dalları kırıldı. Gümüşlük sahilinde ise restoranların tentelerini ve katılarını uçurdu, camlarını kırdı. Olayda birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Hava Aniden K.A.R.A.R.D.I. O anları görüntüleyen Gümüşlük sakinlerinden avukat Göray Karadut Hava Aniden karardı ve kümülonimbus adlı koyu renkteki bulutlar gümüşlüğün üstünü kapladı. Bu bulutlar 2 ila 3 dakika süren ani sağanaklar yapar. Bu yüzden iskeleye çıkarak nereyi vur? Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çelet. Bodrum'u fırtına vurdu. İş yerlerinin çatıları uçtu. Yaralılar var son dakika. Bodrum'u fırtına vurdu. İş yerlerinin çatıları uçtu. Yaralılar var.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 İlçede ağaçların dalları kırıldı. Gümüşlük sahilinde ise restoranların tentelerini ve çatılarını uçurdu, camlarını kırdı. Olayda birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Hava aniden karardı. O anları görüntüleyen gümüşlük sakinlerinden avukat Göray Karadut, hava aniden karardı ve kümülonimus adlı koyu renkteki bulutlar gümüşlüğün üstünü kapladı. Bu bulutlar 2-3 dakika süren ani sağanaklar yapar. Bu yüzden iskeleye çıkarak nereyi vuracak diye beklediğimde görüntüyü yakaladım. Nihayet bu sağanak rüzler ve yağış iki dakika sürdük ve geçti. Şu anda gümüşlük güneşli. Restoranlarda birkaç kişi küçük sıylıklarla atlattı bu fırtınayı. Geçmiş olsun köyün. Bu sağanakları önceden tahmin etmek mümkün değil. Aniden oluşuyorlar dedi. Gümüşlük, fırtına, bodrum, mula, üçüncü sayfa, son dakika. Son dakika üçüncü sayfa Bodrum'un fırtına vurdu. İş yerlerinin çatıları uçtu. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. AK Parti'nin iyi <Gülüyor> AK Parti'nin İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba'nın -Fakı olay sözler geldi. Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmayacağız dedi. Geçimiz aylarda AK Parti'nin İYİ Parti'ye katılan Genel Başkan Başkan Başdanışmanı Amel Eşek Fakıbaba dikkat çeken bir açıkçıda imza attı. Altır masadan ayrılan Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na katılma ihtimaline ilişkin Fakıbaba Biz İYİ Parti olarak AKP Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık olmayacağız dedi. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde AK Parti'den İyi Parti'ye geçen Fakı Baba'dan olay sözler, Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmayacağız son dakika. AK Parti'den İyi Parti'ye geçen Fakı Baba'dan olay sözler, Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmayacağız. Geçtiğimiz aylarda AK Parti'den İyi Parti'ye katılan Genel Başkan Başlanışmanı Ahmet Eşref Fakı Baba dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Altırlı Masa'dan ayrılan Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na katılma ihtimaline ilişkin Fakı Baba, biz İyi Parti olarak olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altırlı Masa'dan ayrılması, seçimlere kısa süre kala Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Akşener'e, Cumhur İttifakı ortağı ve BP Genel Başkanı Mustafa Destici'den gelen çağrı dikkat çekti. Destici, artık İyi Parti altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız ifadelerini kullandı. Eski AK Partili'den dikkat çeken bir paylaşım. Desticinin Akşener'e yaptığı davetin yankıları sürerken İyi Parti cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda AK Partiden İyi Partiye geçmesiyle bilinen olan Ahmet Eşref Fakıbaba, Twitter hesabından kritik bir paylaşım yaptı. Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmayacağız. İyi Partide Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürüten Fakıbaba, Cumhur İttifakına katılmayacaklarını söyledi. Fakıbaba, "Biz İyi Parti olarak olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadı, olmayacağız" açıklamasında bulundu. AK Parti'den istifa edip İyi Parti'ye geçmişti. Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem milletvekiliğinden hem de AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Fakıbaba Fakı istifasını duyurduğu açıklamasında 2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve şanlı halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşların oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum demişti. Ahmet Eşref Fakıbaba, Meral Akşener, İyi Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika Son Dakika Politika AK Parti'den İyi Parti'ye geçen Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan'ın kapıları kapattı Akşener'e ittifak ortağı destekli bir kez daha seslendi. İYİ Parti'nin bizimle görüşmesi etik olur dedi. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığı için dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok demesinin ardından Büyük Birlik Partisi dev desticilerin dikkat çeken bir geldi. Destici yarın altılı masa İyi Parti'siz yoluna devam edeceğini açıklarsa hem İyi Parti'nin diğer partilerle görüşmesi etik olur hem de bizim gibi siyasi partilerin onlarla görüşmesi veya Cumhur İttifakı'na davet etmesi etik olur diye düşünüyorum diye konuştu. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konu. Erdoğan'ın kapıları kapattığı Akşener'e ittifak ortağı destici bir kez daha seslendi. İyi Parti'nin bizimle görüşmesi etik olur. Son dakika. Erdoğan'ın kapıları kapattığı Akşener'e ittifak ortağı destici bir kez daha seslendi. İyi Parti'nin bizimle görüşmesi etik olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığı için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 Akçener'in bundan sonraki süreçte ne yapacağı merak edilirken, BBP Genel Başkanı Mustafa Desticiden dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığı için dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine BBP lideri Destici çok farklı konuştu. Geçtiğimiz günlerde akşenere Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız sözleriyle davet gönderen destici, Altırlı Masa'nın İYİ Parti'siz yoluna devam edeceğini açıklaması durumunda İyi Parti'nin diğer partilerle görüşebileceğini belirtti. Bizim gibi siyasi partilerin Cumhur İttifakı'na davet etmesi etik olur. Destici halen aynı düşünce değil. Bu konu üzerinde İyi Parti'den herhangi birisiyle bir görüşmemiz olmadı. Zaten bu aşamada olması da uygun olmaz. Yarın altı lınmasa, beş lınmasa açıklamasını yapar. Artık iyi partisiz yoluna devam edeceğini açıklar ve Cumhurbaşkanı adaylığını da ilan ederse ondan sonra hem iyi partinin diğer partilerle görüşmesi etik olur hem de bizim gibi siyasi partilerin de onlarla görüşmesi veya Cumhur ittifakına davet etmesi etik olur diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun de kapısını çalacak. Destici CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sofra büyümek zorunda, bunu kimse durduramaz sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı. Peki kimi davet edecek, kimi oturtacak ziyaretlerine baktığında bunu görüyoruz. Depremde açıkça devlet düşmanlığı yapmış, bu devlete düşman olmak gerekir diyen sözde milletvekili ama terörist olan insanların ya da partilerini davet ediyor. Yarın eğer masadan adaylığı resmi olarak açıklandığında göreceğiz ki, PKK'nın siyasi şubesinin de kapısını çalacak ve onu da masaya davet edecek. Altırlı Masa'da yaşanan süreç Ersan Hoca'yı heyecanlandırmış. Destici, hukukçu Ersan Şen'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu, Ersan Şen Hoca uzun zamandır Cumhurbaşkanı aday adayı gibi çalışıyordu. Altırlı Masa'da yaşanan bu süreç biraz Ersan Hoca'yı heyecanlandırmış gibi gözüküyor diye yanıtladı. Seçim ilk turda Cumhur İttifakı lehine biter. Seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğine yönelik soruya da destici, seçim ilk turda Cumhur İttifakı lehine biter yanıtını verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin destici, bu süreci de siyasi istismar konusu yapan ya da acılarımızın üzerinde devlet düşmanlığı, yaygı yapan, milleti devlete karşı kışkırtarak düşman yapmaya çalışan hainlere de terör örgütlerinin uzantılarına da bir kere daha lanet olsun diyorum diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geçen hafta deprem bölgesine gittiğini anımsatan Destici, yapılan ziyaretlerin oldukça faydalı olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici, Meral Akşener, Politika Güncel. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Efendim olaylı Ahmet Spor maçından sonra Bursaspor'dan videolu paylaşım geldi. Diyarbakır'da yaşananları hatırlattılar değerli izleyenler. TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor'un Spor'un Ahmet Spor 2-1 mağlup ettiği maçın hem hem başlangıcı hem sonu olaylı bitti. yaşananlara siyaset dünyasına tepki gösterirken Bursaspor'dan videolu paylaşım geldi. Yeşil Beyazlı Kulüp Ahmet Spor'un ev sahipliğindeki maçta çıkan olayları hatırlatarak sert bir açıklama paylaştı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çık. olaylı Amel Spor maçından sonra Bursaspor'dan videolu paylaşım. Diyarbakır'da yaşananları hatırlattılar son dakika. Olaylı Ametspor maçından sonra Bursaspor'dan videolu paylaşım. Diyarbakır'da yaşananları hatırlattılar. TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor'un Spor'un 2-1 Spor mağlup ettiği maçın hem başlangıcı hem sonu olayla bitti. Yaşananlara siyaset dünyası da tepki gösterirken Bursaspor'dan videolu paylaşım geldi. Yeşil Beyazlı Kulüp, Ahmet Spor'un ev sahipliğindeki maçta çıkan olayları hatırlatarak sert bir açıklama paylaştı. TFF 2. Lig'de oynanan bursaspor Ahmetspor Spor karşılaşması büyük gerilime sahne olurken, Maç öncesinde yükselen tansiyon maç boyunca da devam etti. Havai fişekle başladı. Karşılaşmada çıkan olayların fitili önceki geceden ateşlendi. Ahmet Spor'un kalktığı otelin önünde ne mutlu Türk'üm diyene sloganları atıldı. Mehter marşı çalındı. Otel önünde havai fişekle patlatıldı. Pankartlar tepki çekti. Yeşil beyazlık tribünlerde Beyaz Toros ve Yeşil Kon adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'daki futbol müsabakasında futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır ifadesini kullandı. Madde yağışı durmadı. Karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı. Özellikle ilk yarıda maç sık sık durdu. Hakemin maçı tatil etmeyip oynatması tepki çekti. Ahmet Spor, maçtan sonra futbolcuların saldırıya uğradığını bildirdi. Bursaspordan sert cevap Yeşil beyazlı kulüp gelen tepkiler üzerine bir video paylaştı. Ahmet'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Bursasporlu futbolcuların yaşandığı sıkıntılı anlara yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Anlamadan, bilmeden oturdukları yerden ahram kesenlerden sadece futbol oynamaya gittiğimiz Diyarbakır'daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik. Bursaspor siyaset üstü bu şehrin ta kendisidir. Bu şehir bizim. Bu sevda bizim. Bursaspor, Ahmetspor, spor son dakika. Son dakika spor olayı Ahmetspor maçın... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Meslisenin daha iyi diyen Çocuğa Ronaldo aslında ne cevap verdi? Gerçek bambaşka çıktı değerli izleyenler. Cristiano Ronaldo'nun maç sonrası Messi daha iyi diyen çocuk taraftara bir onu izle defol buradan diye cevap verdi iddia edilmişti. Ancak Ronaldo'nun çocuğa yönelik herhangi bir cevabın olmadığı maçla ilgili serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırın. Messi senden daha iyi diyen çocuğa Ronaldo aslında ne cevap verdi? Gerçek bambaşka çıktı son dakika. Messi senden daha iyi diyen çocuğa Ronaldo aslında ne cevap verdi? Gerçek bambaşka çıktı. Cristiano Ronaldo'nun maç sonrası Messi senden daha iyi diyen çocuk taraftara git onu izle, defol buradan diye cevap verdiği iddia edilmişti. Ancak Ronaldo'nun çocuğa yönelik herhangi bir cevabının olmadığı maçla ilgili serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan ekibi Alnassı forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Albatin'le oynadıkları maçın devre arasında bir çocukla yaşadığı diyalog dünya basınında manşetleri süsledi. Defol buradan. İlk yarıyı 1-0 yenik kapattıkları maçta boş kaleye golü atamayan Ronaldo, devre arasında çocuk taraftardan tepki görmüştü. Messi senden daha iyi diyen taraftara Ronaldo'nun git onun izle defol buradan diye bağırdığı iddia edildi ama gerçek bambaşka çıktı. Kahrolası basit bir maç. Ronaldo soyunma odasına yenip gitmenin ve gol kaçırmanın verdiği stresle kolay bir maç bu. Kahrolası basit bir maç diye bağırdı. Portekizce kurduğu bu cümle farklı şekilde lanse edildi. En iyi oyuncu seçildi. Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 6 maçta 8 gol kaydeden ve 2 asist yapan Ronaldo, Şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi. Cristiano Ronaldo, spor son dakika. Son dakika spor mescidi senden daha iyi diyen çocuğa Ronaldo aslında ne cevap verdi? Gerçek bambaşka çıktı sonunda Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir de Türkiye'nin gündeminden düşmeyen gizemli satışa çıktığı sahibinin tek bir şartı var. Mersin'in tarfus içerisinde 2016 yılında başlayarak bir yıl süren kazıyla Türkiye'nin gündemine oturan ev satışa çıkartıldı. Bir dönem çok konuşulan çeşitli iddialara gündemden düşmeyen gizemli evin sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birbirine fiyat ne olursa olsun konutu vermeyeceğini belirtti. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konu. Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen gizemli ev satışa çıktı. Sahibinin tek bir şartı var son dakika. Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen gizemli ev satışa çıktı. Sahibinin tek bir şartı var. Mersin'in Tarsus ilçesinde 2016 yılında başlayarak bir yıl süren kazıyla Türkiye'nin gündemine oturan ev satışa çıkarıldı. Bir dönem çok konuşan ve çeşitli iddialarla gündemden düşmeyen gizemli evin sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun konutu vermeyeceğini belirtti. Mersin'in Tarsus ilçesindeki tek katlı olan ve Türkiye'de gizemli ev olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık bir yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Satışa çıktı. Sahibi tarafından ev, Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı Ev 209M2 başlığı altında 6.750.000 TL satış fiyatıyla ilana çıktı. Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, Gündemden çıkmasını istedi Doğru bir karar Mahalle sakini Yusuf Kemal Rüya çocukluğun burada geçti Gizemli evin satışa çıktığını duydum Buradaki bilinmezlik durumunun gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor Korkular büyüyor Bunun sona ermesi için doğru bir adımdır dedi Türkiye vatandaşı olmayan birine verilmeyecek. Bölgedeki esnaftan yüksek baş ise buranın yabancılara satılmayacağını öğrendiklerini belirterek mülk sahibine teşekkür etti. Yüksekbaş, Tarsus'ta bulunan Türkiye'yi sarsan ev, yakinen tanıdığım iş adamı arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu arsada bulunan gizemli evin artık doğru düzgün bir hale gelmesini biz de çok istiyoruz. Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel kendisine teşekkür ederim. Ayrıca başka bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun vermeyeceğini belirtti. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Şu an birkaç görüşme yaptığını biliyoruz diye konuştu. Tarsus Mersin güncel son dakika. Son dakika güncel bir dönem Türkiye'nin gündeminden... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ise diğer haberimize geçiyor. Karabağ Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var. Azerbaycan'a geçici olarak Rus askerin konuşlandı bölgeye Ermeni güçleriyle ile Azer Azerbaycan askeri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın yasa dışı askeri nakliye yapan aracına durmayıp Azerbaycan askerlerine ateş açmasıyla çıktı bir her iki taraftan da ölü ve yaraların olduğu bir rakibiz. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemiz Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışma çıktı. Ölü ve yaralılar var son dakika. Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışma çıktı. Ölü ve yaralılar var. Azerbaycan'da geçici olarak Rus askerin konuşlandığı bölgede Ermeni güçleriyle Azerbaycanlı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmanın yasa dışı askeriyi nakliye yapan aracın durmayıp Azerbaycan askerlerine ateş açmasıyla çıktığı kaydedilirken her iki taraftan da ölüp ve yaralıların olduğu belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, arabada Azerbaycan askerleriyle Ermeni güçleri arasında çatışma çıktı, her iki taraftan ölüp ve yaralıların olduğunu duyurdu. Rus unsurlarının konuşlandığı bölgede çatışılmak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Han kendi hafeli turşusu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi. Ölü ve yaralılar var. Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi. Çatışmada her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. 3 Ermeni polis öldüğü bakanlık, Azerbaycan tarafının kayıtlarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Ermenistan basınında ise çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yayınlandı. Ermenistan, Azerbaycan güncel son dakika son dakika güncel Karabağ'da Azerbaycan Ermeniz ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz durakta bekleyen kız çocuğunu silah soruyla kaçırdı polis peşine takılınca sihir halindeyken inkar etti iki kişi öldü. İzmir'de 22 yaşındaki Alican Şara, otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki kız çocuğunu silahla zor silah zoruyla aracına bindirdi. Görendenin durumu ihbar etmesi üzerine polis aracının peşine düştü. Takip sonrası yakalanacağını anlayan Şara, sirendeyken silahı başına vur dayayarak intihar etti. Sürücünün intiharı sonrası araç kontrolden çıkarak taklattı. attı. Kaza sonucu 17 yaşındaki kız da hayatını kaybetti. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına site Durakta bekleyen kız çocuğunu silah zoruyla kaçırdı. Polis peşine takılınca seyir halindeyken intihar etti. İlki ölü son dakika. Durakta bekleyen kız çocuğunu silah zoruyla kaçırdı. Polis peşine takılınca seyir halindeyken intihar etti. İlki ölü. İzmir'de 22 yaşındaki Alican Cançara, otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki kız çocuğunu silahla zoruyla aracına bindirdi. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis aracın peşine düştü. Takip sonrası yakalanacağını anlayan Şara, seyir halindeyken silahı başına dayayarak intihar etti. Sürücünün intiharı sonrası araç kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu 17 yaşındaki kız da hayatını kaybetti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Ali Can Şara, 22 Karabağlar ilçesi Unut Mahallesi 38222 sokakta otobüs durağında bekleyen GÖ 17 Adlı kız çocuğunun yanında durdu. Silah zoruyla araca bindirdi. Yanında bulundurduğu tabancasını GÖ'ye doğrultan Çara, silah zoruyla kız çocuğunu hafif ticari araca bindirerek uzaklaştı. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, şüpheli ile polis arasında sıkı bir takip başladı. Yakalmayacağını anlayınca intihar etti. Polis ile Ali Can Çara arasında Karabağlar ilçesinde başlayan takip, İzmir Çeşme otoyoluna kadar devam etti. Limon Tepe'den otoyola çıkan ve buraya kadar polis ekiplerini peşine sürükleyen Çara, çevre yolunda yakalanacağını anlayınca yanında bulundurduğu tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Araç takla attı, genç kız hayatını kaybetti. İntihar ettiği Esnada Çara'nın sehir halinde olduğu aracı kontrolden çıkarak takla attı. Araç içerisinde sürücü konumunda bulunan Alican Can Çara'nın tabancayla ateş etmesi sonucu, Yolcu konumunda bulunan ve araca silah zoruyla bindirildiği öğrenilen G.Ö'nün ise kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma sürüyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yeri inceleme, o yeri çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Karabağlar. İntihar. Üçüncü sayfa. Son dakika. Son dakika. Üçüncü sayfa durakta bekleyen kız çocuğunu silah zoruyla kaçırdı. Polis peşine takılınca seyir halindeyken intihar etti. İki ölü son dakika. Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere son dakika kom tarafından hiçbir editör... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tabu son 15 maçını kaybeden Konyaspor, Spor, Spor da takıldı değerli izleyenler. Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor sahasında Giresun karşı karşıya geldi. Saat 16'da başlayan mücadeleyi Sivas Spor Galatasaray maçına damga vuran Erkan Özdamar görev yaptı. ve daha sonra oynanan Fevaçe mücadelesinde 4 soru mağlup olan Konyaspor, yeni teknik direktörü Alexander Senoviç ile 3 puan medalyeye çıktığı mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek gabuz sürüyor. Son 5 maçını kaybeden Konyaspor Giresun'da takıldı son dakika. Gabuz sürüyor. Son 5 maçını kaybeden Konya Spor, takıldı. Süper Lig'in 24. haftasında Konya Spor, sahasında Giresun Spor'la karşı karşıya geldi. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Sivasspor galatasaray maçına damga vuran Erkan Özdamar yönetti. Ertelenen ve daha sonra oynanan Fenerbahçe mücadelesinden 4-0 mağlup olan Konya Spor yeni teknik direktörü Aleksandar Stanocevic ile 3 puan ümidiyle çıktığı mücadeleden bir power'la ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konya Spor ile Giresun Spor kozlarını paylaştı. Flash bir şekilde İlhan Palutla yolların ayrılması sonrasında takımı Aleksandar Stanocevic'e emanet eden Konya Spor, Sırk birlikte henüz galibiyet alamadı. Galibiyeti unuttular. İlhan Palutla yollarını ayıran ve son 5 mücadelede galibiyet alamayan Konya Spor'un 3 puan hasreti 9 maça çıktı. Stanocevic çare olmadı. İlhan çok şok bir şekilde yollarını ayıran Konya Spor'da sırt teknik adam Alexander Stanojevic, yeşil beyazlı ekiple çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu an durumları. Son 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Konya Spor, Spor da berabere kalarak puanını 28 yaptı ve 9. sıraya yerleşti. Giresunspor ise aldığı bu beraberlik sonucu 22 puanla 17. sırada bulunuyor. 1. Semih Yetkin, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşikaş'ın kadroda düşünmediği oyuncuları transfer edin yeterli. Cevap yaz 2 bir yayından kaldır. Giresun Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda biz ve diğer haberimize geçiyoruz. İsrail Başbakanı Netanyahu ve içini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamaz. İsrail Devleti'ne ait havayolu şirketi El Al pilotlarından hiçbirinin Başbakan Benjamin Netanyahu'yu eşi Sara Netanyahu'yu resmi bir ziyaret için İtalya'nın başkenti Roma'ya uçurmak için gönüllü olmadığı açıklandı. Pilotların Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformuna tepki olarak İtalya'ya uçmak istemedikleri iddia edildi. El Al ise yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Boeing 777 ile uçmak istediği ancak fiye pilot bulunamadığını belirt. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek. İsrail Başbakanı Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı son dakika. İsrail Başbakanı Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı. İsrail Devleti'ni ait yolu şirketi el alt pilotlarından hiçbirinin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 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu resmi ziyaret için Perşembe günü İtalya'nın başkenti Roma'ya uçurmak için gönüllü pilot bulunamadı. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Devleti'ne ait havayolu şirketi el alın Netanyahu'nun İtalya ziyareti için açtığı ilana başvuru süresinin yerel saatte 14.00'de sona erdiği ve pilotlardan hiçbirinin Netanyahu ve eşini uçurmak için başvuru yapmadığı ifade edildi. Pilotlar Netanyahu'ya tepkili. Haberlerde pilotların Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformuna karşı oldukları için söz konusu uçuşa başvuru yapmayarak tepkilerini gösterdikleri iddia edilirken, bazı haberlerde ise Netanyahu'nun Boeing 777 tipi uçakla İtalya'ya uçmak istemesi ve söz konusu uçak için uygun pilot bulmakta zorlanıldığı öne sürüldü. Kalifiye pilotların sayısı az. Başvuruların kapanmasından kısa bir süre sonra el aldan yapılan açıklamada, filodaki kalifiye pilot eksikliğine dikkat çekilerek başka şeylerin yanı sıra 777 filosundaki kalifiye pilotların azlığı nedeniyle başbakan uçuşuna personel alımı konusu henüz geçmişte sayısız kez yaptığımız gibi şirketin prosedürlerine uygun olarak sonuçlandırılmadı. Ülkenin var olduğu yıllar boyunca el al, devlet başkanlarını önemli siyasi misyonlara uçurdu ve gelecekte de ihtiyaç duyulduğunda bunu yapmaya devam edecek denildi. Yurt dışından uçak kiralanabilir. El al, Jovi-19 salgını sırasında uçuşlarını askıya almasından bu yana hala tam olarak hizmete geri dönemedi. Pilot krizi devam etmesi halinde Netanyahu ve eşinin Boeing 777 yerine Boeing 737 tipi yolcu uçağı ile uçması ya da yurt dışından uçak kiralanması bekleniyor. İsrail, İtalya, Pilot, Roma Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul'da cadde ortasında tartıştığı kişiyi öldüren şahıs tuklandı. Cinayeti küfrettiği için işletmiş. İstanbul'da kendisi gibi Öz Özbekistan uyrukluğu olan şahsı cadde ortasına bıçaklayarak ölümüne neden ol olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Kendisiyle küfrettiği için şahsı öldürdüğünü söyleyen şüpheli tuklanan cezaevine gönderilmiş. Sizlere daha iyi hizmet sunabil, İstanbul'da cadde ortasında tartıştığı kişiyi öldüren şahıs tutuklandı. Cinayeti küfrettiği için işlemiş son dakika. İstanbul'da cadde ortasında tartıştığı kişiyi öldüren şahıs tutuklandı. Cinayeti küfrettiği için işlemiş. İstanbul'da kendisi gibi Özbekistan uyruklu olan şahsı cadde ortasında bıçaklayarak ölümüne elen olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Kendisine küfrettiği için şahsı öldürdüğünü söyleyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Langa Hisarı Caddesi üzerinde 25 Şubat'ta meydana gelen olayda Özbekistan Uyruklu S.M. ile K.Y. isimli iki erkek arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasındaki E.Y. sevmeyi bıçakladı. S.M.'nin bıçaklanma anı olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri cadde üzerinde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.M.E. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Suç aletiyle birlikte yakalandı. Olaya ilgili soruşturma başlatan emniyet ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı. Sevmey'i Özbekistan Uyruklu K.Y.E.'nin bıçakladığını belirleyen polis, Şüpkeli Kağıthane'nin Çeliktepe mahallesinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Kendisine küfür için bıçaklamış. Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda hayatını kaybeden CV ile Şüpkeli daha önceden bir tanışıklıklarının olmadığı, Kaliye'nin kendisine küfür ve hakaret ettiği için CV'yi bıçakladığı yönünde ifade verdiği bildirildi cezaevine gönderildiği İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şükürtelik çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özbekistan İstanbul'un Fatih ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni Malatyaspor Spor Kalecisi Ahmet Eyüp Türk hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Karamanmalaş Merkezi 7.7 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Malatya'da yeni Malatyaspor Kalecisi Ahmet Eyüp Türk Hastanı'nın enkazına kalarak hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı güvenlik kamerasına ambiyan yansıdı. Binanın deprem gerçekleşti, gerçekleştikten 3 dakika sonra yıkıldığı görüntü. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde Çerezko. Yeni Malatya Spor Kalecisi Ahmet Eyüp Türk Aslan'ın hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında son dakika. Yeni Malatya Spor Kalecisi Ahmet Eyüp Türk Aslan'ın hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında. Kahramanmaraş merkezli 7-7 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Malatya'da, Yeni Malatya Spor Kalecisi Ahmet Eyüp asla'nın enkazında kalarak hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın deprem gerçekleştikten 3 dakika sonra yıkıldığı görüldü. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden sporculardan biri olan Yeni Malatya Spor'un kalecisi Ahmet Eyüp aslanın kaldığı binanın yıkılma anı ortaya çıktı. Depremden 3 dakika sonra yıkıldı. Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta 04.17'de gerçekleşen depremde Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Enyüktürk Aslan'ın da hayatını kaybettiği trend garden Bardın Rezidansiyum'un depremden 3 dakika sonra yıkılması bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ahmet Enyüktürk Türk Aslan eşi enkaz altından kurtarılmıştı. Birçok kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazında Yeni Malatya Spor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türk Aslan da eşiyle birlikte kalmış, Kübra Türk Aslan kurtarılmıştı. Ahmet Eyüp Türk Aslan, Yeni Malatya Spor, ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz ABD'de uçakta başkasının üzerine idranı yapan yolcuya uçuş yasağı getirildi ABD'de bir havayolu şirketi Uçuş sırasında mürtebatla tarçıp bir yolcunun üzerine idrarını yapan 21 yaşındaki üniversite öğrencisine uçaklarına binme yasağı getirdi. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adı. Amerika Birleşik Devletleri'nde uçakta başkasının üzerine idrarını yapan yolcuya uçuş yasağı son dakika. Amerika Birleşik Devletleri'nde uçakta başkasının üzerine idrarını yapan yolcuya uçuş yasağı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir havayolu şirketi uçuş sırasında mürettebatla tartışıp bir yolcunun üzerine idrarını yapan 21 yaşındaki üniversite öğrencisine uçaklarına binme yasağı getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İkneyin haberine göre John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Gandhi Uluslararası Havalimanı'na giden A-292 sefer sayılı Amerikan Airlines uçağında bulunan üniversite öğrencisi uçuş sırasında sorunlar çıkardı. Üniversiteli genç uçakta sorun çıkardı. Amerikan Hava Yolu Şirketi Amerikan Airlines'tan Meslan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitimi gören yeni derhili 21 yaşındaki Arya Lovran'ın mürettebatın talimatlarına uymadı, yerine oturmayıp tartıştı ve uçağın güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Başka bir yolcunun üzerine idrarını yaptı. Yolcunun başka bir yolcunun üzerine idrarını da yaptığı aktarılan açıklamada, mürettebat. Uçak yeni derhiye vardığında, uçakta çok sarboş bir yolcu olduğuna dair şirketi bilgilendirdiği ifadeleri yer aldı. Açıklamada, bu yolcunun bir daha Amerikan ile uçamayacağı belirtildi. Havalimanında polis karşıladı. Haberde, Vöpren'in varışta Hint polisi tarafından karşılandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. Birinci Semih yetkin Başka bir şey yapsa sonradan mı müdahale edilecek? Nerede yolcu hakları, nerede insan hakları, nerede güvenli yolculuk resmi? Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Akşener Altanamasa'nın olaylı olay toplantısında yaşananları anlattı. Kılıçdaroğlu hiddetle ayağa kalktı dedi. İYİ Parti lideri Aksiyonun Akşener adayın belirleneceği 2 Mart'taki altın masa toplantısında yaşananları gazeteci Candaş Tolga Işkan'la. Buna göre Akşener aday olarak İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önermesi üzerine CHP'li de Kılıçdaroğlu bu öneriyi kabul etmeyerek kitletlenip ayağa kalktı. Akşener Ali Bey ve Ahmet Bey tansiyonunu düşürmek için araya girdi ifadelerini kullandı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitem. Akşener, 6lı masanın olaylı toplantısında yaşananları anlattı. Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı son dakika. Akşener, 6lı mas'anın olaylı toplantısında yaşananları anlattı. Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı. İyi Parti lideri Meral Akşener, adayın belirleneceği 2 Mart'taki Altı masa toplantısında yaşananları gazeteci Candaş Tolga anlattı. Buna göre Akşener'in aday olarak İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önermesi üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu öneriyi kabul etmeyerek hitletlenip ayağa kalktı. Akşener, Ali Bey ve Ahmet Bey tansiyonu düşürmek için araya girdiği ifadelerini kullandı. Uzun zamandır kim olacağı merak edilen adayı belirlemek için 2 Mart'ta bir araya gelen lümen Lınmas'a, toplantı sonrası adayın 6 Mart'ta açıklanacağını açıkladı. Ancak İyi Parti lideri Akşener, 3 Mart'ta kameralar karşısına geçerek açıklamalarıyla Altırlı Masa'da deprem yarattı. 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ortak görüşe vardığını belirten Akşener, Ekrem İmanoğlu ve Mansur Yavaş'a da adaylık çağrısında bulundu ancak iki isim de CHP liderine desteklerini açıkladı. Akşener, o toplantıda yaşananları anlattı. Gelişmeler sonrası Akşener, olaylı toplantıda yaşananları gazeteci Candaş Tolga anlattı. Işık'ın konuya ilişkin paylaşımları şu şekilde, az önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le konuştu. Son altınlı masa toplantısında yaşananları sordu, anlattı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası Cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturdu. Baktım ki benim dışındaki herkesle S.V. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmediği bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedi. Babacan ve Davutoğlu Tansiyon'u düşürmek için araya girdi. Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey Tansiyon'u düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı dedi. Akşener'in sözlerinde bir yeri eksik yazmışım. Meral Hanım Ali Bey ve Ahmet Bey Tansiyon'u düşürmek için araya girdi dedi. Ben sadece Ali Babacan yazmışım. Özür diliyor, düzeltiyorum. Meral Akşener, Altın'ın... Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Batman'da korku dolu anlar yaşandı. Hasta yakını bıçakla sağlıkçılara saldırdı. Küçük bebek yaralandı. Batman'dan İloh Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını elindeki bıçakla sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda bir güvenlik personeli ve bebek yaralandı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sistemi Batman'da korku dolu anlar. Hasta yakını bıçakla sağlıkçılara saldırdı. Küçük bebek yaralandı son dakika. Batman'da korku dolu anlar. Hasta yakını bıçakla sağlıkçılara saldırdı. Küçük bebek yaralandı. Batman'dan İluh Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını elindeki bıçakla sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda bir güvenlik personeli ve bebek yaralandı. Batman'da İluh Devlet Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin acil servisinde hasta yakını C.N.E. Elinde kesici aletle hedef gözetmeksizin sağ sola saldırdı. Olayda bebek yaralandı. Bıçaklı saldırgan, güvenlikçi ZK ve bir bebeği yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alındı. Yaralı bebek ve güvenlikçi tedavi altına alındı. Saldırgan C&E polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Batman 3. sayfa Son Dakika Son dakika üçüncü sayfa batmanlı korku dolu anlar. Hasta yakını bıçakla sağlıkçılara saldırdı. Küçük bebek yaralandı son dakika. Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış oluk habere son... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Altay Beyindir'in Kayserispor Tribü'nü... E Kayserispor Tribünün tarafından ayakta alkışlanan konuşması ortaya çıktı. Hepimiz aileyiz dedi. Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'li Altay Bayındır'ın rakip takım taraftarlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Genç kaleci ısınmaya çıktığı sırada kendisine seslenen Kayserispor taraftarlarına iyi olan kazansın, biz beraberiz, hepimiz aynı yükü yaşıyoruz. Hepimiz aileyiz, beraberiz dedi. Altay Bayındır'ın bu konuşması tribündekiler tarafından ayakta akışta. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitem Altay Bayındır'ın Kayseri Spor Tribünü tarafından ayakta alkışlanan konuşması ortaya çıktı. Hepimiz aileyiz. Son dakika. Altay Bayındır'ın Kayseri Spor Tribünü tarafından ayakta alkışlanan konuşması ortaya çıktı. Hepimiz aileyiz. Kayseri Spor 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın rakip takım taraftarlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Genç kaleci ısınmaya çıktığı sırada kendisine seslenen Kayseri Spor taraftarına iyi olan kazansın, biz beraberiz. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz aileyiz, beraberiz dedi. Altay Bayındır'ın bu konuşması tribündekiler tarafından ayakta alkışlandı. Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayseri 2-1 mağlup etti. Mert Civertliler'de Altay Bayındır'ın rakip takım taraftarlarıyla büyük beğeni toplayan konuşması ortaya çıktı. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Isınmak için sahaya çıktığı sırada genç eldiven, kendisine seslenen Kayseri spor taraftarıyla konuştu. Altay yaptığı konuşmada, iyi olan kazansın, biz beraberiz. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz ayrıyız, beraberiz dedi. Görüntü, Ayakta alkışladılar. Fenerbahçe'nin iki bir kazandığı mücadele öncesi Altay Bayındır'ın yaptığı bu konuşma büyük beğeni topladı. Kayseri Spor Tribünü genç eldiveni bu sözleri sonrası ayakta alkışladı. Görüntü ve ısportisi. Birinci Sami Göksu, teşekkür eder tebrik ederim değerli kardeşim bu ülke bitti.